Aylardır hazırlığını yaptığımız o coşkulu ana şükürler olsun sonunda kavuştuk. Çok şükür ki kazasız belasız bir şekilde de dualar eşliğinde, saygı duruşumuz, istiklal marşımız eşliğinde açılışımızı da gerçekleştirdik. Öncelikle küçük pehlivanlarımızla başladık. İnşallah kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum. Bizim açımızdan çok da farklı bir heyecanı var bugün burada gerçekleştirilen bu organizasyonu. Çünkü Denizli'nin şehir merkezinde çok uzun yıllardır ilk kez böylesine büyük ve güçlü bir organizasyon yapılıyor. Yağlı Güreş herkesin malumu olduğu üzere atasporumuzdur. Ecdatımızın bize yatikarı aynı zamanda emanetidir. Emanete bir sorumluluk gözüyle de bakıyoruz ve arzu ettik ki denizimizin merkezinde yaşayan ve yoğun şekilde iş hayatında sürekli çalışan Aferin belki çevre yerlerdeki güneşlere katılmayı Aferin. çok Aferin. arzu edecek de işte o yoğunlukları türü gidemeyen Aferin. bütün vatandaşlarımızın bir organizasyon oldu. Başlangıcı çok keyifli oldu. İnşallah sonu da aynı şekilde çok keyifli olur diye obet ediyorum. 40 binarda altın kemer almış bütün baş mehlivanlarımız aktif şekilde şu anda kireç hayatını sürdüren bütün baş mehlivanlarımız bugün her meydanında olacaklar. Tabii ki denizleniz açısından ayrı bir onur duyduğumuz şeref konuğumuz da var. O şeref konuğumuz da altın kemerin 3 kez ardarda arda sahibi olarak ebedi sahibi unvanına kavuşmuş olan baş mehlivanımız Hüseyin Çokal abimiz de şu anda hemen yanımızda. Onunla birlikte güreşlerimizi izliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyor. Ayrıca bize ağız Finallik müsabakasını yönetecek hakemimiz Aydın Bölge Sakemlerimizdece başkanımız Sayın Muithdin Böcek Adana güreş yapıyor. Bugün burada Beyaz güreş ağları. fellivanımız bugün de ağımızın adına Er Meydanın kol bağladı, uzun aranın aklıdan ilk resmi müsabakasını yaptı. Baş İsmail Balaban'ın ikincilik madalyasını ağların ası Seyfed takdim ediyorlar. Evet baş Ali Gürbüz'ün altın evet altın keberini Kırkpınar Ağamız Sayın Seyfettin Selim, Değerli Valimiz Ali Fuat Atik, Değerli Güreşlerimizin Tertip Komite Başkanı, Aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, Pamukkale Güreşleri, Kale Güreş, Kale Güreş Ağamız gürtü ye gürtü ye Yavuz Tinka'ya birlikte takdim ediyorlar. Evet basın mensupları çok az geriye açılalım. Evet Çanakkale Aydoğuz, Pamukkale...